Merhaba Herkese hayırlı haftalar Ve hepinize bol kazançlar diliyorum Kanalıma hoşgeldiniz Saçlarım çok dağınık değil mi? Gördüğünüz gibi çok acayip Ama ilk önce Kanalıma abone olursanız Bildirim çanını açarsanız Ve ayrıyetten yorum yapmayı unutmazsanız Çok ama çok sevinirim Kanalıma abone olmayı unutmayın ama Bildirim çanını da açın Beğenmeyi de ve beğenmemeyi de Gönlünüz nasıl ederse, öyle yapabilirsiniz. Beğeniyorsanız zaten kanalıma abone olursunuz. Ben size elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayriyetten beni sosyal medya hesaplarımdan Instagram'dan halim.altankinkav ve salonhalimkinkav official olarak takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa oradan da yazıp ben elimden geldiğince cevap veriyorum. Ayriyetten buradaki cevap burada yorumlara yazdığınız zaman da zaten %100'ünüze cevap veriyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Saçlar bugün çok karışık değil mi? Çünkü neden az önce yıkadım? Hiçbir şey yapmadım saçlarımı. Bugün, bugünkü videomuzda neyden bahsedeceğim? O siz. Vax. Ama sakızlı vax. Normalde şu son zamanlarda artık sakızlı vax olmaktan çıktı. Herkes örümcek vax demeye başladı. İşte bu örümcek vax. Mış. Öyle diyorlar. Aslında normalinde örümcek wax değil. Normalde bunlara bubble gum wax diyorlar. Bubble gum wax yani sakızlı wax oluyor. Elinizi alıp böyle ayırıp saçlarınıza hem hacim kazandırıyorsunuz hem daha rahat şekil almasını sağlıyor. Bunların adı normalde örümcek wax değil. Bubble gum waxdır. Bunu ilk önce bir söyleyeyim. Ama videomuza geçmeden önce Bunun da amacını söylediğime göre Daha da fazla uzatmadan lafı Çünkü çok fazla uzun bir video olmasını da istemiyorum açıkçası Daha da fazla uzatmadan ilk önce bir saçlarımıza fön çekelim Bu arada nasıl bir şekil yapacağım Saçları onu da bilmiyorum Yani Acaba diyorum böyle öne doğru tarayıp da şuraları biraz Kaldırsak öyle bir model mi yapsak Yoksa böyle yana doğru tarayıp böyle Mülayim bir model mi yapsak şöyle ama bir başlayalım bakalım. İlk önce bir fönümüzü çekelim. Ama ilk önce fönün bir başlığını alalım. Tabii. Fön başlıyor olmadan olmaz. İlk önce bunu bir takalım. Arkadaşlar. Benim çekmem istediğiniz videolar varsa. Onları da yorumlara yazarsanız. Ben elimden Mesela. Dün bir kardeşim yazmış saça çizik nasıl atılır diye. O kardeşimin şu an adını hatırlayamıyorum. Ama ona çizikle ilgili bir video çekeceğim ve kendi adını da söyleyeceğim. Benden onu istedi. Onu halledeceğim ama tabii ki çizikli bir saç gelmesi lazım. Ve nasıl bir çizik istediğini de bilmiyorum. Eğer ki böyle düz bir çizik gelirse düz bir çizik atarım. Nasıl atıldığını gösteririm. Şimdiden haberin olsun kardeşim. Eğer ki başka tarzda bir çizikse bana yaz yaz. İster Instagram'dan ister bu yorumlara yaz Bu videonun altına da olabilir Ben sana ona göre bir saç geldiği zaman Öyle bir çizim atayım Çizeyim ve sana göstereyim videolu olarak anlatayım ne ilk önce Acaba şöyle düz bir fön çeksek ya Şöyle düz öne doğru Böyle Ondan sonra da vaksı süreriz Sonra da bir şekil yaparız Başlayalım Nasıl alın? Dümdüz. Sanırım güzel oldu. Şimdi Nasıl bir şey yapalım? Ben diyorum ki Mesela bu tarak var yerimizde Sakızlı vaksımızı Şunu sakızlı vaksımızı Örümcek vaks yani Bunu önce bir yedirelim Ondan sonra da bununla da Şöyle bir ayırarak böyle model yapalım. Ne dersiniz? Yapalım mı? Hı? Bakalım olacak mı? Deneyelim. Şimdi Baba Wax'ımızı alıyoruz elimize. Şöyle biraz yoğun almanızı tavsiye ederim. Çünkü güzelce açabilmemiz için. Şimdi siz nasıl göreceksiniz? Benim biraz kendimi geriye doğru çeksem olur herhalde. Şu pozisyonda görür müsünüz? Şöyle açsam açtığımda herhalde görürsünüz. Şimdi birazcık Bubble Wax'ımızdan elimize alıyoruz. Tabi biraz fazla almanız lazım. Şu kadarlık aldım. Şimdi bunu güzelce elinize böyle sürün. Tabii varsa bundan, şöyle bir, bak böyle, hop, yapıp, hop, açılıyor. Ondan sonra bunu böyle yedirdikten sonra, saçınıza, üstüne doğru açacaksınız. Biraz da böyle pat pat diye, alkışlar gibi yaparsanız daha iyi. Bak nasıl oluyor? Ve bütün her yere geldi ha vallahi billah Biraz daha alalım. Çünkü fazla yetmedi. Ve olay tamam. Şimdi saçları bir yıkayalım mı? Ay saçları yıkayalım diyorum. Ellerimizi yıkayalım. Ne saçık? Saçı ben az önce yıkadım zaten. Tabi arkadaşlar normalde bunu böyle yaparken bu sakızlı baks olduğu için maalesef her yere dağılıyor. Onu baştan söyleyeyim. Hatta şöyle görebilir misiniz bilmiyorum. Aa bak üstün nasıl oldu? Beyaz. Ama terk etmeyi Allah'tan şey yapmıyor. Hemen çabucak çıkıyor. Şöyle sildiğiniz zaman hemen üzerinizden çıkıyor. Şimdi dediğim gibi şimdi böyle bir sıktık. Sürdük. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Mesela buradan böyle bir çekelim mi? Çok değişik model yapıyorum ha. Hiç yapmadığım bir şey. Evet, tam emoj oldu. Ya da bozalım mı? Daha farklı bir şey de yapabiliriz. Tekrar hiç almanıza gerek yok artık. Halim. Efendim. Elimi yıkayacağım. Tamam. İlk oradan. Aç onu. Ne oldu? Bir şey mi var? Tatlı gibi bir şey var. Ha tatlı. Ve böyle bir şey de yaptım arkadaşlar. Müşterim de geldi. Youtube kanalım var ya benim. Video çekiyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Önce iş. Bu vaksı böyle kullanıyorsunuz. Gösterdiğim gibi. Şöyle bir model yaptım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Al benim aldımı. Sil oraya. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı haftalar, bol kazançlar diliyorum. Bay bay.